Reklamlardan önce medeniyetimize katkıda bulunan değerli araştırmacılarımızdan ve bu topraklarda buğdayla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalardan bahsetmiştik. Dilerseniz buradan sonra biraz sizlerin de sofrasında ilgilendiren ve yine bugün yine çok değerli araştırmacılar tarafından yapılan buğdayla ilgili konulara dönelim. Örneğin yediğimiz ekmek, beyaz ekmek mi iyi, sağlıklıdır, esmer ekmek mi, ekşi maya mı yoksa diğer farklı maya türleri mi? Yediğimiz buğday, tükettiğimiz buğday ya da ülkemizde üretilen buğdaylarda GDO var mı yok mu gibi aklımıza takılan bir sürü soru var. Bu sorularla ilgili uzman kişi tabii ki hocamız. Evet hocam bu konularla ilgili biraz seyircimizi aydınlatır mısınız? Neresinden başlayalım Erhan Bey? Bu? GDO ile başladık. Evet. İsterseniz herkes hep bunu konuşur ama sonra bu diğer ekmek çeşitlerine evet. de gelir. Şimdi GDO konusu e, Türk, dünyada yaygın olarak da Mısır'da genetiği değiştirilmiş olarak mısır ve soya var. Bazı yağlı tohumlarda da var. Ama ticari olarak laboratuvarlarda yetiştirilmiş buğday olsa da bu ticarileşmiş, genetiği değiştirilmiş bir şey yok. Zaten biz buğdayın ana vatanıyız diyoruz. Bunu gösteren bilimsel yayınlar var. Mirza Gökgür Hoca'nın ta yaklaşık 100 yıl önce gösterdiği gibi. Şimdi buraya bir GDO'yu, buğday GDO'yu getirip tarlaya çıkarttığımız zaman bu aslında dünyanın tarihi mirasına bir ne bileyim benzin döküp yakmak gibi. Çünkü buranın korunması gerek. Burası bir öyle bir coğrafya ki bütün buğdayın atası, geçmişi, genleri burada. Burada da kesinlikle olmaması gerek. Ama ma maalesef Türkiye'de uzman olmayanlar, ziraatçı olmayan buğday konusunda konuşuyor. Ekmek hiç üretmeyen ya da evde bir kere ekmek mayonezinde ekmek yapan, ekmek konusunda konuşuyor. Bunlar yanlış. Şimdi gene bu tanıtım şeyiyle ilgili söyleyeyim. Biz uzun yıllar, işte Filipinler'de bu unla ilgili sorunları, teknik sorunları çözmek için gittiğimizde en son oradaki Türkiye'den en çok un alan ithalatçı dedi ki, biz artık Türkiye'den un almak istemiyoruz. Neden? Sizin buğdaylarınız yedoluymuş. Ya dedim ki siz de biliyorsunuz. Biz bunları daha önce konuştuk. Çok sohbet ettik. GDO burada yok. <gülüyor> ticari evet. olarak. Türkiye'de zaten bunun mümkün değil. Çünkü buğdayın ara vatanı. Biz zaten. bunun zaten yasak, yasak burada. Ama diyor ki bakın sizin ve bana şeyi gösterdi. Yerel dile çevirmişler. Bu meşhur hocamız böyle Ekmek konusunda konuşan. Artık ismini söylemeyelim burada. Yok, yok. Yani onun yerel dilleri çevirmişler ve Türkiye onları GDO'lu şeklinde orada e, piyasaya referans olarak ediyor. Şimdi bu artık insanlar konuşurken söyledikleri lafın nereye gittiğini bilmesi gerek. Çünkü artık bu Türkiye çiftçisine, Türkiye sanayisine, Türkiye ihracatçısına zarar verir duruma geldi. Çünkü bu yanlış bilgiler, bilgi kirliliği yurt dışında e, maalesef bize karşı kullanıyor. Türk buğdayları GDO'lu. Dünyada da yok GDO'lu buğday. Tabi, laboratuvarda var. E, araştırma merkezlerinde var. Ama bu ticareleşmedi. Çünkü buğday kendine dönen bir bitki. Ve e, Mısır'daki gibi karlı bir GDO e, üretimi yapmak şansı yok. Onun için de e, bu tohumculuk şirketleri bu işten büyük paralar kazanamayacakları için GDO buğdayı çıkartarak piyasaya sürmediler. Allah'tan da yapmadılar. Hiç olmazsa buğdayımız GDO'lu değil. GDO konusu böyle. Hatta o kadar şehirlere getirdiler ki işte e, biz hep biliriz buğdayın. Ek ekmeklik buğday e, hexabloiddir. 6 x 742 42 kromozom vardır. Meşhur hocamız 49 dedi, 43 dedi, unutuyor. Her seferinde başka sayılar da söylediler. Bunlar artık komik durumlara düşüyorlar. Bu yani ben nasıl gidip kardiyoloji konusunda konuşmuyorsam e, hocalarım da gelip e, buğday konusunda konuşmaması gerek. Rica ediyorum kendilerinden çünkü e, bu artık zarar verir hale geldi. Bilgi kirliliği hem kendi toplumumuza hem de yurt dışında ihracatımıza, çiftçimize zarar verir hale geldi. GDO konusu o kadar net, kesin ki yani ben dünyada çok uluslararası kongreler hem yaptım, mesela ben bundan birkaç yıl önce Meksika'da, Çin'de ICC başkanı olarak, kongre başkanı olarak çalıştım ve o kongrelerin hepsinden çıkan sonuçlar da bu benim söylediklerimle örtüşür doğruldu da. GDO buğday yok. Yani ben buradan dinleyicilerimize sunuyorum. Lütfen bu konunun uzmanını bir ziraatçıyı dinlesinler, bir Gıdacıyı dinlesinler, buğday konusunda bir hekim dinlemeye gerek yok gerçekten. Evet maalesef Genel öyle. konusu böyle. Yani biz kalp kapakçıklarının plastik olup olmadığı konusunda kimseye nasıl nasihatta ya da nutukta bulunmuyorsak ki iki tane literatür okuyup bu konuda da ahkam herkes kesebilir ne yazık ki. Ama bu kestiği sadece ahkam olacaktır, doğru bilgi olmayacaktır. O yüzden seyircilerimiz de herhangi bir konuda televizyonlarından ya da basından bir bilgi aldıklarında bu bilgiyi verenin kim olduğunu, mesleğinin ne olduğunu ve uzmanlığı olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. Çünkü bununla mücadelenin başka yolu yok. Bu mücadeleyi ancak seyircilerimiz kendileri verebilecek. Medeniyet evet bilginin artmasıyla ilgili bir şey ama medeniyet bilgi kirliliğinin de olduğu bir yer olduğu zaman medeni kalmamızı seyircilerimiz kendi kendilerine sağlayacaklar. Bunu da dipnot olarak düşmüş olalım. Hocam buradan özellikle Fatma Ünal Hanım'ın da bir ricası var. Bu mayalar konusu, ekşi mayalar, ekmekteki biraz o konuları değindikten sonra da bu esmer ekmek, beyaz ekmek oraya gelelim efendim. Şimdi şu anda bizim önerdiğimiz özellikle bu gluten intoleransı. Şimdi çöylakları bir tarafa bırakalım. Çöylaklar glutenli ürünleri tüketemezler. Bunun içerisinde buğday, arpa, çavdar bazıları yulafı da tüketemez. Onları bir tarafa koyalım. Bu dünya nüfusunda ortalama yüzde bir farklı ülkelerde 1.2 olur, 1.3 nokta olur, 0.8 olur, yüzde birdir yaklaşık. Bunlar çok Kesinlikle tüketmemesi gerekir. Bir de tüketip tükettiği zaman bir takım sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşayanlar var. Gluten intoleransları. Bunlar da yüzde farklı ülkelerde yüzde birden yüzde kadar değişebilecek şeyler vardır. Şimdi. Burada bizim gluten, gluten intoleranslılara çölyaklara kesinlikle ekşim aya ya da başka hiçbir şekilde tüketmemeleri gerekir. Buğday ve benzerlerinin ürünlerini tüketmemeleri gerekir. Ama gluten intoleransları için bizim için de aslında e, dedelerimizin, nelerimizin zamanında olduğu gibi uzun fermentasyonlu ekmekler, yani mayalama süresi uzun olan ekmekleri tüketmemiz gerekir. Ekşim aya dediğimiz bunlar. Ne yapardık dedelerimiz? İşte bir, bu yaptığı ekmekten bir miktar hamuru ayırır. bir ki Ekmek sırasında onu maya olarak kullandırdı. Şimdi e, teknoloji gelişince kısa sürede e, bir, birkaç saat içerisinde ekmeği çıkartmak için e, maya kullanıyoruz. E, suni maya kullanıyoruz ama e, bunun biraz azaltılması gerek. Çünkü biraz e, sanayici de bunu abarttı. Biraz fazla maya kullanarak çok kısa sürede de ekmek yapmaya başladılar. Şimdi mayalanma sırasında sadece ekmek kabarmıyor. Aynı zamanda mayaların dışında bir takım yararlı bakteriler de çalışarak, gluten de bir takım kırılmalar yapıyor ya da bir takım başka yararlı bileşenler üretiyor ve bunlar e, sağlık açısından yararlı. Gluten intoleransı olanlar, intoleransı olanların da e, tüketebileceği bir ekmek haline geliyor ekşi ile ekşi maya teknolojisiyle. Bunu zaten e, bizim eski ekmek yapma şeklimiz böyle. Şeyde de yavaş yavaş dönüyor. Yani Avrupa'da döndü. Bizde de tekrardan başladı bu konuda çalışmalar. Bizim de yavaş bir e, şeye geçmemiz lazım. Ekmek yapma, mayalama süresini uzatıp daha uzun mayalanmalarla biraz o bakterilerin çalışmasına izin verip daha sağlıklı ekmeklere geçmemiz gerek. Buradan sağlıklı ekmek dediğimiz zaman biraz sizi çok şey etmeyin. Sıra da siz varsınız. E, hemen bir oraya bağlayalım. Sağlıklı ederim. ekmekte de şimdi ben beyaz ekmek sağlıksız demiyorum. Ama mesela benim yaşama yaşama geldiğinizde tam buğday ekmeği tüketmenizi öneriyorum. Şimdi genç birisi spor yapıyor, koşuyor, yani atletik enerjisini bir yerden alacak. Ya temel kaynaklarımız ne? Ya yağdan alacak, ya proteinden alacak, ya karbonhidrattan. Karbonhidratların iyi bir kaynağı beyaz ekmek. Ama enerjisi azalıp daha az spor yapmaya başladığı zaman, daha az kalori harcadığı zaman da oturup posayı alabileceği, ya da buğdayın ruşeyminden ve kabuğundan, kepeğinden gelen yararlı bileşenleri alacağı tam buğday ekmeğine geçmesi gereken. Yani tam buğday ekmeğini ekşi hamur yöntemiyle yapıp uzun mayalanmadan sonra tüketmemiz gerek. Ben her gün 3-4 dilim ekmek tüketiyorum. Büyük yani büyük ekmekten 3-4 dilim tüketiyorum ama ben her gün en az 1 saat, 1,5 saat yürüyorum. Şimdi birileri ekmeği suçlamaya, suçlamaya kolay geliyor insanlara. Ben işte obezitenin sebebi ekmek ya işte kalp damar hastalıklarınız sebebi ekmek. Şimdi siz ekmeği yiyip yatarsanız ya sadece ekmeği değil eti de ya da yağı da ya da başka şeyi de hangisini yiyip sizde kiloya sebep olacaktır. Bunun doğrusu bir dengeyi kurmak lazım. İşte e, o denge... kadar güzel izah ettiniz ki hocam. Dengeyi kurmanız herkes gerekir. Herkes kendine özeldir. Genel bir konuda şunu yiyin ya da bunu yemeyin diye. Bir Aslında her şeyi yiyin, herhalde. her evet. şey yiyin, yiyin. ekmeği yani de yiyin. Ee, benim yaşadığım geldiğiniz zaman tam bu da ekmeği tüketin. Uzun uzun fermentasyonlarla yapılmış tam bu da ekmeklerin tüketin. Ama genç birisiniz, spor yapıyorsunuz, futbol oynuyor genç çocuklar. Onlar e, biz de spor seviyorsunuz dediğimiz zaman seviyor musunuz diye sorduğumuzda evet televizyonun karşısında çıkıp futbola bakmayı seyretmeyi evet. e, spor kabul ediyorlar. Böyle evet. bir şey yok. Avrupa'ya gittiğiniz zaman bütün e, yollarda sabahleyin spor yapan insanlar görüyoruz. Bizim ülkemizde ne yok bunlar? E, İngiltere'de insanlar pandemi döneminde kavga ettiler. Biz dışarı çıkacağız, e, e, spor yapacağız, koşacağız, e, jogging yapacağız diye kavga ettiler. Bizde hiç bunun kavgası olmadı. Biz dışarı çıkalım da spor yapalım kavgası. Biz biz <gülüyor> bu ama biz koşramazlar kolayız <gülüyor> diyoruz ki ha, de, biz, ben kilo alıyorum. O zaman bunun kimse suçlusu? Ekmek. Hemen ekmek. Ekmek ekmek ekmek suçlu. Ekmek de sesini çıkarmıyor garbim ne yapsın? Ben de onun için zaten bir ekmeğe mektup yazdım, sevgili dostum ekmek diye. Ben öneriyorum dinleyicilere de programdan sonra oturup baksınlar. İnternette bulunabildi İnternet Tabii tabii, Hamit tamam. Hoca şey, ekmeğe mektup diye girdiklerinde çok güzel. çok güzel bir sayfa, çok uzun değil, bir sayfadan yani 3 dakikada okurlar. İnşallah. Ee, tabii bir profesör olunca karşımızda ve bu kadar da tatlı dille anlatınca size biraz geç geliyor. Kusura bakmayın. Ben bu durumdan çok memnunum. Tabii Çünkü ki. biz hani 4 yıllık eğitim boyunca hocalarımızdan kimi zaman haftada 2 saat, kimi zaman 4 saat eğitim alabildik. Ee, Sömestreden çıkın 4 aydan 8 ay. Şimdi her bir saniye benim için çok kıymetli ki hocamdan hep yeni bir şeyler öğreniyorum. Onun için... Evet her mecrada burada da uluslararası organizasyonlarda da Hocamı dinlemek keyif, ben bugün de keyif alıyorum açıkçası. Çünkü sektörümüz belli, makine sektörü ama hocam bilgileri çok fazla Eğitimden devam lazım. edelim o zaman. Siz de dernek olarak eğitime katkıda bulunmak istiyorsunuz. Açılmış liseleriniz var. Hatta bununla ilgili üniversite düzeyinde de eğitimler vermekle ilgili çalışmalarınız var. Doğru. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şimdi tabii ihracatta mevcut dünya liderliğimizi devam ettirmemizin birinci şartı Gerçekten okullu insanlara ihtiyacımız var. Her sektörde olduğu gibi bizim de tabii ki lise mezunu, mavi yaka dediğimiz arkadaşlara ihtiyacımız bir, bir var. Bir cümle gireceğim sadece kusura bakmayın. Hocam, bunun, bir cümle. Şimdi demek? mesela Afrika'da, Angola'da un fabrikası kuruluyor. Şimdi orada değirmenci bilen kimse yok. Sadece kendi içimizinde değil, oradaki adamı getirip, burada eğitim. Oradaki değirmen fabrikayı kurduğumuz zaman orayı iyi çalıştıracak değirmenciye ihtiyacı var. Yani yurt dışında kurduğunuz ülkelerde de e, şeyleri getirip e, değirmenciyi getirip eğitip oraya geri göndermemiz gerek. Pardon rekbey. Hocam çok güzel bir noktaya temas etti. Ben de hemen oraya geleyim. Biz tabi bu düşüncemiz yine hocamın desteğiyle, sayın milli etkin bakanımızın nezdinde, bakan yardımcımız Mahmut Bey'e, Mahmut Özer Bey'e, e, durumu izah ettikleri ki biz sektör olarak dünyada ihracatlı ileriyiz ama bunu devam ettirmemiz için eğitimli olmamız lazım. E, Sayın Bakanımız da sağ olsun teveccüh gösterdi. Ve e, değirmen makine öğretiminin yoğun olduğu 3 şehirde Konya, Çorum ve Gaziantep'te 3 tane meslek sesi açtık. Şu an değirmencilik bölümünde 52 tane öğrencimiz devam ediyor eğitimlerine. Ve bu çocuklarımıza tabii ki biz e, iş garantisi verdik, staj garantisi verdik, burs verdik. Dolayısıyla bu çocuklarımızın mezun olmasını dört gözle bekliyoruz. Bunun yanında tabii ki mavi yakayı hallettikten sonra beyaz yakaya da ihtiyacımız tabii. var. E, çünkü bu değinmenleri birilerinin faaliyete geçirmesi gerekiyor. Bununla ilgili de yine e, YÖK'te, hocamız ismini şu an hatırlayamadım, e, bir iki ziyaretimiz oldu ihtiyacımızı dile getirdik. Milliyetin Bakanlığı'nda böyle protokolümüz var. Aynı protokolü YÖK'le yapmak istiyoruz. İki yıllık e, okullar açıp aynı zamanda bir tane de değirmen Bilim ve Teknoloji dört yıllık bir mühendislik bölümü açmak istiyoruz dedik. Kendileri de bununla ilgili gereğini yapacaklarını bildirdiler. E, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu işin e, birazcık daha resmi boyutu, Milliyetin Bakanlığı'yla olan boyutu. Tabi hocamın vizyonu çok geliş olduğu için Hocam da bize başka bir perspektif çizdi. Dedi ki biz bir eğitim merkezi kuralım. Herhangi tabii. bir şeydi ama Ankara'da olursa tabii çok daha kıymetli olur. Hocamın özellikle desteğiyle başkanlığında Sertaç Özer Hocam var Adana'dan bizi çok fazla destekliyor. Lokman Hocamız var yine doçent doktor e, Konya'dan. Hı hı. Bu üç hocamızın e, mihmandarlığında Ankara'da bir 20 dönüm arazi üzerine kurulu e, yatakhanesi, yemekhanesi... E, tahıl depoları ve fabrikaları. Yani ham maddeden yarı mamüle kadar daha sonra mamül maddeye kadar tüm prosesi herkesin şeffaf olarak görebildiği, kendi ürünlerini üretebildiği, ne demek istiyorum? Buğdaydan örnek vereyim. Buğday giriyor, un çıkıyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir pasta hattı kuruyorsunuz. Başka bir yerde bir bisküvi hattı kuruyorsunuz. Başka bir yerde bir makarna hattı kuruyorsunuz. Başka bir yerde bir ekmekçilik hattı kuruyorsunuz. Dünyada bu işi alaylılar götürdüğü için, yine e, hocamın keşfiyle dedi ki biz bu işi dünyaya taşıyalım. Dünyadan kursu getirelim, ham madde kursları da verelim. Yani mısır, arpa, çavdar, ay çekirdeği, ne istiyorsanız diyorsanız. Bundan da ilgili kurslardan başlayalım, değişik seviyelerimiz olsun. Daha sonra ham maddeden sonra yarı mağmur ve mavi kursları da verelim, sertifikalar verelim. Kimi zaman bu 10 gün olsun, kimi zaman 3 ay olsun, 1 ay olsun, 1 yıl olsun diye hocamın bize çizdiği böyle bir proje var. Biz de bu dernek olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Gerçekten. Bununla yani. ilgili Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanımız'ı Sayın Mansur Yavaş'ı da ziyaret ettik. Bir arsa talebimiz oldu. Şahit bir gerçekleşecek olursa biz sektör olarak bu arsanın içerisinde depolarından fabrikasına kadar, laboratuvarlarına kadar tüm tesisi kendimiz kuracağız. Bir de şöyle bir şey var, sektörde gönüllü. Şimdi biz buraya pilot testleri kuracağız. Zaten <gülüyor> devlet makinacıları diyorlar ki biz gelelim buraya makine, bina oluştuktan sonra bir tek tek her bizim bu makineler var. Birleştirelim. <gülüyor> Zaten Türkiye şeyde de... Yani yatırım için harcanması gereken masraf da aslında çok yüksek olmayacak sayelerinde. Pilot sistemleri oraya gidip kuracaklar. Hatta Türkiye fırınları da yani ekmek üretim sistemlerini üretiyor. Onlara da söylesek onlar da gelip bize... <gülüyor> şeyi kurarlar. Ekmek üretim bilimlerini ve orada çok güzel pratik eğitim merkezi kurulur. Kesinlikle. Hem e, içerideki alaylılara eğitmek için hem de dışarıdan, e, dışarıya evet. sattığımız makinelerin kullanımını göstermek için bunun yapılması gerek aslında. İşte burada örgüt... Bu pandemi dönemi biraz yavaşlattı işi. Şey, ya mutlaka yılbaşından sonra yani inşallah bunları atlatacağımıza inanıyorum. Ama burada örgütlü yapının önemi bir kere de ortaya çıktı. Çünkü bütün gelişmiş ülkelerde baktığımız zaman örgütlü yapılar sizin şu anda üstlendiğiniz görevler gibi Hangi ürünün üretimi ise o üretimi ürünü üretmekle kalmıyor, nihai tüketiciye gidinceye kadar çeşitli tanıtımlarla, restoranlarıyla, mutfaklarıyla, eğitimleriyle Kesinlikle. halka bilgilendirici ve doğru yönlendirici işlerde bulunuyorlar. Örneğin işte buğday da şu anda gördüğümüz gibi sadece buğdayı üretip bırakmak değil demek ki buğdayın sonraki aşamalarında da evimizde soframızda ekmek oluncaya kadar gelecek bütün aşamalarda sivil toplum örgütlerinin rol alması, insanların daha gönül rahatlığıyla tüketimde bulunması, politikacı belirleyicilere yön göstermesi açısından çok önemli. Gerçekten çok kritik roller üstleniyorsunuz. Hocam eğitim deyince akma bir de şöyle bir şey geldi. Şu anda gıda fakültelerinde ve belki e, ziraat fakültelerinde de hiç olmazsa yüksek lisans doktora dersleriyle şimdilik bunları yürütüp sonra bu üniversitemiz kurulduğunda ya da yüksekokulumuz kurulduğunda da oralardan insanları toplayarak da gelebilirsiniz. Şimdi Erhan Bey tespitimiz doğru. Biz zaten halihazırda hazırda Sayın Hocam'ın da mezun ettiği çok değerli öğrencileri var bizde gibi sektörde. Zaten sektöre yön veren, sektörü dünya liderleri taşıyan insanlar bunlar. Doğru. Siz know-how'unuz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Ve hocam doğru. biraz önce yine kıymetli bir şey şöyle Onu da ben değinmek istiyorum. Biz dünyadaki değirmencilikle uğraşan tüm teknik personeli, o fabrikalarda çalışanları Türkiye'ye getirip bir kültür elçisi yapıp, burada bir ay, üç ay kültürümüzü, annelerimizi gösterip, gerekirse dilimizi öğretip, bizleri sevdirip bu insanları kendi ülkelerine gönderdiğimizde, bu insanlar bunu yüzlerce, binlerce insanla paylaşacak. Yarın bu insanlar bakan olacak, milletvekili olacak. İlişkiler zaten dünyada böyle ilerliyor. Doğru. Bir. İki, yine hocamın biraz önce bahsettiği gibi, biz sadece dünyadaki bu teknik insanları buraya getirip eğitmek değil, kendi alaylarımızı, bakın bizim on binlerce fırınımız var, on Doğru. binlerce çalışan yüz binlerce insanımız var. E bu insanlarımız çoğu zaman ilkokul, ortaokul mezunu. Biz bu insanlarımızı eğitsek, kurslarımıza hijyen eğitimi versek, teknoloji eğitimi versek, vatandaşımız nasıl bir STK bu işin peşindeyse güvenle ürünleri alacak ise bu kurs yerlerimiz eğittikten sonra daha güvenle marketine gidecek, Bakkalına gidecek, fırına gidecek. Bu da çok kıymetli. Hocamın dediği gibi biz bu insanlarımızla yine bu kurs merkezinde eğitmek istiyoruz. Gerçekten çok güzel düşünceler bunlar. Medeniyetimize katkıda bulunacak çalışmalar. Evet, İnşallah değerli. bu şekilde de devam eder. Peki devam etmesiyle ilgili ben devamında da şöyle bir soru sorayım. Kalite çok önemli. Evet. Kalitenin sürdürülebilir olması gerekli ki yarın da biz burada devam edelim. Peki ben biliyorum ki kalite kontrolle ilgili çalışmalarınız var. Son ha. olarak da buradan bahseder misiniz lütfen? Biz tabii firmamın ismini söylemem bilmiyorum reklam mı olur. Bastak firmasıyız. Bastak Teknoloji Sistemleri firmasıyız. Biz 38 çeşit firma olarak 38 çeşit kalite kontrol cihazını 94'ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Kayıta kontrol niye önemli? Her aşamada kayıta kontrol var Erhan Bey. Evet. Yani bizler bu tip terimlerle son 15 yıldır, 20 yıldır karşılaşıyoruz. Ama değerli hocalarımız bunu 50 yıldır biliyordu. Artık topluma yayılması son 15-20 yıldır oldu. Artık köydeki insanlar bile bunu duyuyor. Niçin var? Bakınız ben diyorum ki un kayıta kontrol cihazları üretiyorum. Diyor onun unun kayıtası olur? Undan diyor. Ekmek olur, pasta olur, börek olur, baklava olur. Ya bunun kitesi mi olur? Anladım, ben de diyorum olur mu? ki baklavalık unun kayıte değerleri farklıdır, yufka unun kitle kontrol değerleri farklıdır, mantunun kayıte kontrol değerleri farklıdır. Bir döner ekmek fırında pişecek ekmeğin kayıte kontrol değerleri farklıdır. Taş tabanlı borlu fırında pişecek ekmeğin kayıte kontrol değerleri farklıdır. Trabzon ekmeğinin kalite kontrol değerleri farklıdır. Hele bir de buna coğrafi işareti alacaksak işin ucu uzayıp gidiyor. Aynen öyle. Biz de ne yapıyoruz? Diyoruz ki ham maddeden yarı hamile hamile kadar düşünün siz 600 ton günlük diyelim ki yarım milyon TL bir milyon TL buğday kullanıyorsunuz. E neye göre bu gelen buğdayı Alıp hangi depoya koyacaksınız? Diyorsun ki bu A sınıf, bu B sınıf, bu C sınıf sınıflandırma işlemi yapmanız lazım. Yani bu düşük kayıte, bu orta kayıte, bu yüksek kayıte demeniz lazım. Farklı farklı yerlere koymanız lazım. 20 ton, 30 ton, 40 ton bir tırın bir kamyonun üzerinde bu ürün olduğunu düşünün. Nasıl yapacaksınız? Siz 500 tonluk fabrikanızı çalıştıramazsınız. Bir avuç buğday alacaksınız. Kayıtı kontrol cihazına koyacaksınız. O 20 saniyede, kim zaman 5 dakikada, kim zaman 1 dakikada, birbirinden farklı, dediğim gibi biz 38 hı hı. tane laboratuvar cihazı üretiyoruz. Her biri farklı bir değer veriyor. Bu değerlere bakarak siz e, sınıflandırma işlemi yapıyorsunuz. Diyoruz ki bu çok kaliteli bu orta kayıteli. Atıyorum çok kayıteli, direnci çok yüksek, elastikiyet çok yüksek. Buna çok güzel baklava olur diyorsunuz. Mesela birinci orta, elastikiyeti yüksek. Diyorsunuz ki bundan yufka olur. Şundan tabii ki burada şunu da söylemek oluyor. lazım. Ee, bunu yapacak olan aletlerde yine yüksek teknoloji gerektiren, öyle çok basit olan aletler değil, her yerde bulunabilen şeyler değil. Yani o da işin başka bir tarafı tabii. Meslektaş bunu da mutlaka mutlamak lazım. Bu keşfediyorsunuz. <gülüyor> Kayıta kontrol cihazları bu işin son noktası Erhan Bey. <gülüyor> Milimetrenin binde biri hassasiyetiyle çalışıyorsunuz. Yani o fabrikasını kurduğunuz zaman onun içerisine hem girişteki buğdayı, hem de çıkacak unun kalitesini ölçecek cihazları da o tamam. diyelim ki Afrika'ya da başka hangi ülkelere fabrika kuruyorsanız tamam. 100, yaklaşık 100 ülkede değirmen un fabrikaları kuruluyor. Onlara kalite kontrol sistemiyle birlikte kurulması gerek. Onlara kaliteyi de öğretmemiz gerek. Kendi ülkelerine göre hangi ekmek yapılıyorsa Yufka mı, düz mü, bazlama türü mü, kabarmış mı? Onların hep hangisini gerektiğini <gülüyor> örtmemiz lazım. Bir katma değer açısından da son olarak bu artık ulaştığı nokta çok daha yüksek Hemen seviyede kayıt, olacak. Hemen tamamlayayım çünkü oradan gene güzel Hı -hı. bir noktaya temas etti. Arkadaşlar beni böyle uyarıyor. Misal öğrenci hoca devam ediyoruz. Öğrenciyken de öyleydik. Çok şükür. Şimdi eee hammaddeyi kontrol ettik. Fabrikada un olurken, yarı mamul yolda ilerlerken gene kontrol ediyorsunuz. Yol alırken. Çıkan ürünü gene kontrol ediyorsunuz. Ve hocamın dediği gibi kaliteye göre sınıflandırıyorsunuz, dürüne göre sınıflandırıyorsunuz, ülkeye göre sınıflandırıyorsunuz, ona göre ürünleri gönderiyorsunuz. Ve bu her bir kalitenin karşında bir ürün var. Yani eskiden olduğu gibi bizlerin annesinin, babasının, ninesinin yaptığı gibi şuradan bir un alalım, bundan hem pasta yapalım, hem börek yapalım, hem baklava yapalım, evet, böyle hem şey erişte yapalım, böyle bir şey yok. Böyle bir şey aslında 50 yıl önce de yoktu ama bizim yeni haberimiz oldu. 20 yıldır haberimiz oldu. Biz de tabii 21 yıl önce kayıt kontrol cihazları üretmeye başladık. Çok şükür dünyada dördüncük bir an önce. E, hocamın sayesinde, hocalarımızın sayesinde. Tabii değirmencilik sektörüne dönmek istiyorum. Sektörümüzün katma değeri. Bakın bizler ortalama 14 dolar bir kilogram ihracat değerimiz var. 1.33 dolar bir kilogram ihracat değeri Türkiye'nin ortalaması verirsek 10 kat katma değerli bir ürün üretiyoruz. Ha, Bastak olarak, firma olarak bizim katma değerimiz 70 dolarız. 1.3'ün 50 ila 55 katı civarında bir katma değer yaratıyor. Bunlar çok kıymetli. Yani bunlar ülkenin değerleri. Ee, yani Sadece bir firmanın değeri olarak düşünmemek lazım. Bir diğer güzellik Erhan Bey, insanlar ürettiği ürünlerin %85 ila 93'ünü ihracat ediyor Türkiye'de. Doğru. Yani Türkiye'de kullanmıyor. Bakınız ürettiğinin yüzde %85, 93, 97'ye kadar ihracat eden firmalarımız var. Bu da çok kıymetli. Dolayısıyla katma değer açısından da gerçekten ülkemize hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Devletimizin biraz daha sektörle ilgili yarımızda olmasını, organizasyonlarımıza katılmasına, uluslararası seminerlerimize katılmasına, fuarlarımızın tabii ki nezaketin açılışını beraber yapmayı gibi isteklerimiz var. Bunları da zaman zaman Sanayi Bakanı, Tarım Bakanı'na bildiriyoruz. Son birkaç dakikamız kaldı. Son sözleri hocamla kapatalım. Yani, Kapatmadan önce bu özellikle medeniyetimizde, bizim kültürümüzde Ekmek kadar aziz ol, işte su kadar aziz ol denir. Ekmek hakikaten önemli. Bu açıdan son sözlerinizi alalım hocam. Bu kadar mübarek, bu kadar aziz bir ürünle ilgili Ekmeğe gerekli saygıyı son zamanlarda göstermiyoruz. Hekimlerimiz göstermiyor. Bir kere o saygıyı yitirmememiz gerek. Bir toplum olarak bu bizi bizden uzaklaştırır. Sıklıkla glutenle ilgili. Yanlış bilgiler, yanlış anlaşılmalar var. Onunla ilgili bir düzeltme yapmak istiyorum ben. Şimdi televizyonda da sık sık birileri çıkıyor. İşte bir buğday ununu hamur yapıp o suyun içinde yıkayıp nişastasını ayırıp gluteni ayırıyor. Glüteni alıp bir gaz tüpünde şişiriyor balon gibi. Bakın işte bunun içine plastik koymuşlar. Bu plastikle... Ee, eski buğdaylarda zaten gluten yoktu, yeni buğdaylara gluten koydular gibi. Benim kendi araç Tagem'de kendi öğrencilerim var. Çok eski buğdaylarda da baktılar, onlarda da gluten gliadin olan hepsi var. Biz bunları bilimsel olarak gösterdik yayınlarımızla paylaşabiliriz. Ee, şimdi e, gluten dediğimiz bir protein, esas yapısı bir protein. Mesela e, benzer bir çok absürt bir örnek olabilir ama mesela bağırsakta da bir protein ağırlıklı olarak. Bağırsak da alsanız şişirseniz balon gibi şişe. Bu gluten de ama buğdayın içerisinde olduğu zaman, onun içerisinde olduğu zaman bütün nişastan etrafına bir ağ yap oluşturur. O ağ yapı tek çünkü tek başına biz gluten yemiyoruz. O yap ağ yapıda mayalanma sırasında oluşan karbondioksit gazı tutulup ekmek kabarır. Böyle kabarmış güzel sünger gibi ekmek yeriz. İçinde hiç e, kimsenin başına vermesin ama şöyle o kabarmış. sünger gibi ekmeği yiyemiyorlar. Çünkü glutensiz bir ürün tükettikleri için o gluten olmadığından ekmekleri kabarmıyor. Eğer bu da yüze 1'lik kesim. Tabii ki ben o kesim için de ekmek ürettim. Hacettepe'deyken formülasyonları geliştirdim. Halk Ekmek Fabrikası'nda ilettik. Onlar yıllarca Ankara ve İstanbul'da glutensiz ürünler ürettiler. Onlar için de çalışalım ama ihtiyacı olmayan %1, %2, %3'ün dışında Herkes oturdu şu anda, şeyde Amerika'da %50'lere vardı glutensiz tüketenler, Avrupa'da %30'lar civarında ama fiyatlarına bakıyorsunuz bir glutensiz ürün pazar oluştu. Bütün ürünler glutensiz ürünler, benzer bir makarnada, ekmekte bakıyorsunuz en az 4-5 katı ve hep biz bundan 4-5 sene önce diyorduk ki, 2020'de glutensiz ürün pazarı 8 milyar dolar olacak diyorduk, şimdi çoktan geçti bunu katladı. Hı hı. Bu işten para kazanan birileri var. Maalesef bu glutene çatanlar, bazıları masumca bunu çatmayı yapıyorlar. Ama hem toplumun beslenmesini olumsuz yönde etkiliyorlar. Yeah. Hem de bir başka bir yere hizmet ediyorlar. Bizim bazı hoca, hekimler çıkıp sadece diyorlar ki hayvansal projelerini yönlendiriyorlar. Şimdi sürdürülebilirlik açısından da baktığımızda çok önemli. Biz sadece hayvansal kaynaklara yönelirsek, e, diyelim ki bir bir protein birim protein açısından bir kilo protein e, bitkisel ve hayvansal karşılaştırdığımızda 20 katı hayvansal proteinlerde daha fazla su harcamamız gerek böyle bir su ne Türkiye'de var ne dünyada var yani hayvansal ürünleri herkes hayvansal ürünlerden proteinlerini alsa e, şu anda zaten sınırlıdayız hayvansal açısından da e, sürdürüle zaten kavmi dünyayı bir şey an önce dünyayı imha ederiz <gülüyor> lütfen bu e, tarımı bilmeyenler, işte sadece hayvansal ürün tüketin ya sadece bunu tüketin bunlara yönlendirmesinler. Bunlar insanları farklı, yanlış yerlere götürüyor. Üstelik Olacak şey değil. Dünyanın zaten. sürdürülebilirliğini de olumsuz yönde etkiliyor. Sürdürülebilir bir dünya istiyorsak evet. e, suyu az harcamamız lazım, kullan enerjiyi az harcamamız lazım. Zaten kıt olan kaynaklarımızı en verimli ve doğru şekilde, optimal şekilde Tabii. kullanmamız lazım. Enerjiyi, suyu, her şeyi oraya yani ekonomik olarak, olarak kullanmamız gerekiyor. Efendim, ağızlarınıza sağlık. Çok güzel bilgiler aldık. Özellikle medeniyetimizde 12 bin yıl kadar öncesine gidip, medeniyet tarihimiz kadar eski olan buğdayı bugüne kadar getirdik. Ne mutlu ki bu topraklarda buğdayla ilgili yeterlik durumumuz hala iyi. Buğdayla ilgili ve ekmekle ilgili kendimize yetebiliyoruz. Yarın bugün bir birisine ya da başka ülkelerle karşı karşıya kaldığımız zaman bu ciddi anlamda arkamızda büyük bir destek. Bu desteği sizler gibi insanlar sayesinde koruyoruz ve devam ettiriyoruz. Halkımız sağlıklı şekilde beslenebiliyor. Yarın için de ekmek bulabileceği konusunda, güvence içinde. Güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederiz Erhan Bey. Biz de çok, benim için de çok zevkli bir programdı. Ee, sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Aynı şekilde Zeki Bey'le de e, yıllardır tan tanıyorum. Hakikaten sektör olarak e, desmüt e, yani sektöre, ülkemize ekonomik olarak önemli katkılar var ama bunu sadece kendi ihracatlarıyla sınırlamıyorlar. Yani Eğitim boyutunda mesela ben üç tane bu üç değirmencilikle ilgili ilde okullarda eğitimlerini yaptık. Biz de öğretmenleri davet ettik buraya. Ve o öğrencilere ders alacak hocalarımıza burada dersler anladık. Türkiye'nin farklı, Türkiye farklı evlerinden hocalarımız geldi. Bunları da ders müdü organize etti. Bu önemli önemli bir hizmet. İnşallah yurtdışından dışından gelecek değirmencilere de benzer şekilde eğitimleri yaparız. Ki onlar da gidip Zeki ben dediği gibi bizim kültür olurlar. Gelip Türk kültürünü burada görüp o değirmen kurulan, kurulan yerlerde Türkiye'yi tanıtmaya devam ederler. Çok İnşallah. önemli bir şey bu. İnşallah. Emeklerinize sağlık. İnşallah siz ve sizin gibi katma değer katan bu ülkede medeniyetimize emek veren insanların yolları açık olur efendim. İnşallah. Ben de hocama teşekkür etmek istiyorum. Bizim derneğimizin kurulmasında da kilometre taşı hocamız olmuştur. Bizi bugüne kadar yönlendiren birçok organizasyonlar ve çalışmalarımızda hocamız olmuştur. Sadece bizleri yetiştirip, eğitip, mezun edip bununla kalmamıştır. Sektörü taşıyan da hocam olmuştur. Çok keyifli. Bugün de hep yeni bir şeyler öğreniyoruz hocamızdan. Bugün de çok şey öğrendik. Ben kendisine burada teşekkür etmek istiyorum sizin huzurunuzdan. Sizin de güzel yönetiminizden dolayı, konuya efendim. hakimiyetinizden dolayı Erhan Bey'i de kutluyorum. Sağ teşekkür ederim. ediyorum. Efendim Medeniyetimiz programının sonuna geldik. Medeniyetimizde çok önemli olan bir konuyu güzel bir sohbetle sizlerle paylaşmak istedik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. İyi günler diliyorum. Medeniyetimiz programında sizlerle beraberiz. Bu programı Yekpa Ahmet Bey sunuyor. Ama bugün programda özellikle gündemde çok yoğunluk olduğu için ve konumuz tarımla ilgili olduğu için programı onun yerine bugün sizlere ben sunmaya gayret edeceğim. Bildiğiniz gibi medeniyetin başlangıcı tarımlı olmuştur. Medeniyetle ilgili yapılan bütün kazılarda hep tarımla ilgili bulgular ortaya çıkmaktadır gerek buğday yetiştiriciliği, gerek hayvanların evcilleştirilmesi süreciyle insanların tarıma geçişi dünya tarihinde medeniyetin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu nedenle bugünkü top programın sunumunda ben görev alıyorum. Stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Kendileri ülkemizde buğdayla ilgili özellikle araştırmalar konusunda yetiştirilen buğdayın sanayide katma değerin kazanılmasında değirmencilik konusuyla ilgili çok değerli hizmetler veriyorlar. Konumuzun önemi şu, markete gittiğiniz zaman beyaz ekmek mi alalım, kepekli ekmek mi alalım, bunların GDO'su var mı, nasıl ekmekler yapılmış, bunlar sağlığımıza ne kadar yararlı ya da zararlı... ...acaba ekmekle ilgili ülkemizin durumu ne, buğday üretiminde dünyadaki yerimiz ne biz bununla ilgili yarın rahatlıkla evimize ekmek götürebilecek miyiz gibi sorular aklımıza geliyor. Bu soruları da soracağımız şu anda iki değerli misafirimiz var. Bir tanesi Sayın Profesör Dr. Hamit Köksal. Kendisi Ankara Üniversitesi Gıda, Gıda Teknolojisinden mezun olduktan sonra Meksika'da araştırmalarda bulunmuş, Kanada Üniversitesi'nde çalışmış en son Hacettepe Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilimi Başkanlığı yaptıktan sonra şu anda merkezi Viyana'da olan Uluslararası Tahıl Bilim ve Teknolojisi Birliği'nin başkanlığını ve üyeliğini yapıyor. Hoş geldiniz efendim. Diğer Hoş konuğumuz bu. Sayın Ziya Demirtaşoğlu. Zeki Demirtaşoğlu. Zeki Demirtaşoğlu. Kendisi Değirmen ve Sektör Makineceleri Derneği Başkanı ki o da yine Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bölümü ve Teknolojisi bölümünden mezun olmuş. Ee, yaklaşık o 20 yıldan fazla kendi firması var. Un katkı maddeleri ve kontrolleri ile ilgili çalışıyor ve özellikle değirmencilik sektörü ile ilgili faaliyetlerde bulunuyor. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür efendim. ediyoruz Erhan Bey. Hoş bulduk. Efendim, e, konuklarımızın ikisi daha önceden de birlikte çok önemli ve güzel çalışmalar yapmış ve ülkemize özellikle bu coğrafyada binlerce yıldan beri gelen medeniyetimizin bugünlerde gelişmesine büyük katkılarda bulunuyorlar. Ama çok güzel bir tanışma hikayeleri var. Ee, öncelikle oradan başlamak istiyorum. Daha sonra e, sizlerle az önce paylaştığım konularla da ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Efendim müsaade ederseniz nasıl tanıştınız, ee, neler oldu biraz oradan başlayabilir miyiz? Buyurun. Buyurun Ege Bey. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, tabii biz Hamit hocamın ününü, ününü duymuştuk ee, dünyadaki tüm organizasyonlarda. Ee, Hamit hocam üniversitelerdeki standart bir e, eğitimcinin dışında dünyaya yönü açık. Dünyadaki tüm organizasyonlara çoğu zaman kendi imkanlarıyla gidip, Ülkemizi te, e, temsil etmiş çok değerli bir hocamız. Tabii biz Samit hocamızın bu duyduğumuzda ha, hala tanışmıyor idik. Fakat e, biz kendi firmamızı 1999'da kurduğumuzda e, tahıl ve unla ilgili kalite kontrol cihazları üretmeye başladığımızda akabinde de uluslararası organizasyonlara katılmaya başladık. Tabii orada bir Türk'ü görünce, bir Türk Hocamız görünce İkinci kez gurur duyduk. Kendisini sadece biz ismini duyuyorduk. Basından fotoğrafını görüyorduk. Ama oturup e, tanışma ve konuşma e, bize nasip oldu. E, hocam, ben biraz anlatmak istiyorum benim gözümde müsaade edersen. Çok, çok abartmayalım. <gülüyor> hocam, e, ICC denen uluslararası dünyada tahılla ilgili metotların toplandığı, ISO'ya kaynak oluşturulduğu bir STK'nın başkanı, ee, yani nasıl açlık kan şekeri, kolesterol şekeri, tuz, e, kolesterol testi, tuz testi, şeker testi var ise, bundan ilk önce bir metot olması lazım. Bununla ilgili bir takım araştırmalar yapılması lazım. ICC denen kuruma başvurmanız lazım, teknik komitenin bunu kabul etmesi lazım. Daha sonra da bunu yayınlaması var, yayınlaması lazım ve dünyada bir kaynak oluşturması lazım. Hocam böyle çok kıymetli bir organizasyonun, böyle çok kıymetli bir STK'nın dünyada Avrupa ilktir. Daha sonra Amerika'da EACC kurulmuştur. Hocam bu organizasyonun başkanlığını yaptı 2 yıl. Şu anda yönetim kurulu başkanı yani Türk bayrağının gittiği her yerde dalgalandıran, gittiği her yerde Türkiye'nin reklamını yapan, Türk onur. değirmenciliğini anlatan, Türk ununun kayıtasını anlatan, Türk ekmekçiliğini anlatan, İhracatımızın gerçekten bu noktalara gelmesini mimarıdır günlerce uçaklarda yol yapmıştır günlerce araçlarda yol yapmıştır Türkiye'miz ve Türkiye'mizdeki tahıl ürünlerinin reklamını yapmıştı kendisi kendisi söylemeyeceği için, ben bunları söylüyorum O zaman ben, ben çok az, sizin az kısmını adınıza, söyledim. Çok daha fazlası var. Bir hemen parantez açayım siz devam edin. Siz de bu konuda geri değilsiniz. Çünkü Türkiye'ye 2 milyar dolara yakın ihracat kazancı sağlıyorsunuz. Bizim diğer ürünlerden, tarımdan kazandığımız kilogram başına ortalama 1-1,5 dolar civarındayken... Sizin yaptığınız iş yerden 14 dolar kazanıyoruz aletleri satışta evet. kilogram başına. Evet. Demek evet. ki sadece tarımsal ürün değil, tarımla ilgili sanayi ürünlerinin de satılmasının Türkiye'ye çok büyük döviz girdisi ve kazancı olacak. Bu yüzden de sizleri ben de, siz nasıl hocamı tebrik ediyorsanız ben de sizle ile sizi tebrik ediyor olayım. Ve Teşekkür parantezimi ya. kapatayım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Tabii... Hamit Hocam bizleri yetiştirince, bizim gibi öğrencilerini yetiştirince bizler sahaya çıktı ve dünyadaki bu açığı gördük. Dünyadaki bu açığı görünce de Türkiye'nin bir geçmişi var, atalarından gelen bir mirası var. Anadolu toprakları dünyanın en verimli toprakları. Dolayısıyla bu topraklarda herkesin istemi ve gözü var. Çünkü burada dört iklimin olduğu, dört tarafınızın deniz olduğu, Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir noktadasınız. Bir tarafta denize girerken 5-6 km yan tarafında karda kayak yapabilirsiniz. Böyle bir coğrafyadayız. Ve bu kadim coğrafyanın çok bilinen geçmişi, çok eski zamanlara dayanan bu 2000 yıllık, 3000 yıllık, 5000 yıllık geçmişi Göbekli Tepe'de yapılan kazılarla 10 10.000 yılına dayandığı ortaya çıktı. 2000 yılda böyle deriseniz Erhan Bey, 12.000 evet. yıl önce bu topraklarda tarımın yapıldığı, bu topraklarda medeniyetin olduğu, bu topraklarda o öğütme taşlarının olduğu, yabani buğdaylardan, arpalardan bir takım ürünler elde edildi, fermentasyona bırakıldı. Hocam çok daha iyi evet. bilir. Bilimsel araştırmalarla ortaya çıktı. Biz bu kadim coğrafyada atalarımızdan gelen bu mirası, Endüstri 4.0'ı kullanan değirmen makinelerini üreterek ve dünyada 140'tan fazla ülke ihraç ederek yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat rakamımızda dünya lideriyiz. Peşimizden Çin, peşinden de Almanya geliyor. Tabi bu alanda rakiplerimiz de çok ilginç. Rakiplerimiz, rakiplerimiz evet. Japonya, Almanya ve İtalya. Hal böyle olunca endüstri 4.0'ı 10 yıldır, 15 yıldır kullanan bir sektörüz. Yani bu ne demek? Düşünün 600 bin kilogram bir talhınız var. 600 ton. 600 bin kilogramı biz size 12 saatte 6 tane insanla buna çevirebiliyoruz. Ne güzel. Tamamen robotik makinelerle bu işi yapabiliyoruz. Ve bu sektör dünyanın dört bir tarafında 140'tan fazla ülkede fabrikaları yaparak bayrağımız oralarda sallandırıyor. Tabi Hamit hocam gibi hocaların yetiştirdiği insanların sayesinde. Gerçekten çok güzel. Çünkü dünyada ekmek yemeyen ülke yok. Öyle yok. ya da böyle. Gerek sandviç hamburger içinde olsun, ister yemeğin yanında katkı olsun, ister kahvaltısında olsun, ister gevreğinde olsun. Ama mutlaka unlu ürünleri tüketiyorlar. Ve şimdi daha da iyi öğreniyoruz ki bu unlu ürünleri tüketirken, Bizlerin makinalarını kullanıyorlar. Kesinlikle. Bu kesinlikle çok övünç. Ee, teknolojide takip etmeye ve acaba yakalayabilir miyiz diye imrendiğimiz Japonya'yı, Almanya'yı da geçtiğimizi duymak bu çok daha onur verici. Kesinlikle. Çünkü tarımda diğer teknolojilerde 3.0'a daha yeni geldiğimizi, 4.0'u daha yakalamak için büyük gayretler sarf ettiğimizi, İki hafta önce Türkiye Tarım Makineleri Birliği Başkanı Genel Sekreteri Beyefendi buradaydı. Onunla tartışıyorduk. Doğru. Daha alacağımız çok yol var derken şimdi sizden çok daha güzel Doğru. bilgiler aldık. Hocam ben az önce Zeki Bey de bahsetti. Bu Göbekli Tepeden başlayarak ülkemizdeki araştırmalarla ilgili biraz tarihten gelerek bize bu işler Türkiye'de neler olmuş bahseder misiniz? Çünkü Alman arkeolog... Klaus Schmidt Göbekli Tepe'de buğday tohumları ve ekmek mayaları bulunca biz artık medeniyette en ön safhaya geçip medeniyetin doğduğu toprakların merkez olarak bütün dünyada tescillendik. Ve burada da buğday üzerinden tescillendik. Şimdi biraz buradan bahsederek insanlık tarihinde buğday ve ürünlerinin kullanımı, bunlarla ilgili eski yöntemler, biz nereye geldik şu anda neler oluyor biraz tarihten bahseder misiniz bizim medeniyet mi, açısından? E, yani bizim... Kromozomlarımız da neredeyse yani özdeşleşmiş gibi buğday kromozomları. Göbekli 12 bin yıl önce Zeki Bey'de bahsetti. İlk defa yerleşik düzene geçip tarım yapmaya başlamışlar insanlar ve biz o dönemden beri hep burada ekmek ve benzeri ürünleri yapıyoruz. Daha yakınlara geldiğimizde, Sümerlere doğru geldiğimizde burada uzun yıllar Japon arkeolog, ee, siz bahsettiniz, yani Göbekli Tepe'de e, Profesör Klaus Schmidt araştırmalar yapmış e, ve orada ilk yerleşik tarımını göstermiş. Orada ekmek değirmençilik değirmencilik basit anlamda yapıldığını göstermiş. Daha sonraları e, Sümerler zamanında e, bu e, yeraltı e, hubbat depoları bulunmuş ve orada hep şunu söylüyor mesela, bir, e, Türkiye'de 40 yıldan fazla çalışan bir Japon arkeolog var. Doktor Omura, Saçahire Omura diyor ki, e, e, şeylerin, e, Sumerlerin e, iki şeyde çok iyilerdi. Bir savaş araçları yapar yapmada, bir de tarımda çok iyilerdi. Ve e, Japon İmparatoruyla da dostluğu varmış Saçahire Omura'nın e, diyor ki, git buradaki araştır, sü, sü, şeyler nasıl e, bu e, sümerler nasıl ortadan kayboldu? Çünkü biz de e, şeyde ikinci dünya Savaşı'nda çok kahramanca savaştık. E, yeri geldiğinde e, intihar e, uçuşlarıyla gittik, gemilere e, intihar ettik, baş, e, düşman gemilerini batırdık ama biz de yenildik. Biz bir kendimizde özdeşlik, e, özdeşleşme görüyorum demiş imparator, Japon imparatoru. Onun üzerine gelmiş ve demiş ki e, 40 yıldır da burada ve şu anda bunun e, özetle uzun yılların sonucunda çıkardığı sonuç diyor ki e, Süverler. Tarımda yine iyi olmaya devam etselerdi sorun olmazdı. Çünkü savaş arabalarında iyilerdi, iyi savaşıyorlardı ama o e, geniş coğrafyada e, askerleri besleyecek tarımsal ürünleri, ekmeği onlara yetiştiremediler ve bu onların sorunu hazırladı diyor. E, bu tabii ki Sümerlerden kalkmadı. Biz de, bizim damarlarımızda da Anadolu'daki e, bütün e, toplumların bize aktarılmış bir takım e, kanları var. Daha sonra Selçuklular ve Osmanlı'ya doğru geldiğimizde ilk e, Fat Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldığında e, ve şu andaki belediye başkanlığına eş değer bir e, kişiyi e, oraya atadığında diyor ki, ee, i̇lk gideceksiniz, buradaki fırınları düzelteceksiniz. Ekmek, halk güzel, temiz koşullarda, içerisi temiz olacak. Çıkan ekmek de halkın hiç şikayet etmeyeceği şekilde olacak diye. Yani Osmanlı zamanında da var bu. Osmanlı zamanında da e, ekmeğe, ekmeğe buğdaya çok önem verilmiş. Tabi bu orduların da ihtiyacı e, bu şekilde bulgurla, buğdayla, e, unla sağlanıyor. Mesela ordu giderken onunla birlikte ekmek yapabilecek, onlarla birlikte şey de gidiyor birlikte. Ee, ekip de gidiyor yani o, o büyük orduları doyuracak, e, mutfak, mutfağı hazırlayacak, ekmeği hazırlayacak e, fırıncıların da onlarla bir tekmesi lazım. Onun için çok büyük önem taşıyor. O zaman şöyle diyebiliriz, bugün de medeniyet açısından gelişmiş ülkelere, büyük ülkelere baktığımız zaman çok ciddi bir savaş teknolojileri var ama gıda teknolojilerinde de çok iyi oldukları ve kendilerine yeterliliklerini düşünürsek ve yetmek için de ellerinden geldik, geleni yaptıklarını Demek ki savaş teknolojisiyle gıda teknolojisi başa baş ve birbirine denk konular. Eğer gıdada geri kalırsanız istediğiniz kadar savaşta ya da silahta üstün olun. Belli bir süre sonra medeniyetten izini silinebiliyor. Zaten pandemi döneminde de bu ortaya çıktı. Ee, gıdanın ne kadar önemli olduğu ve bazı ülkeler e, ihracatlarında kısıtlamalar getirmeye başladılar. Ee, ki onun dev için, bunlar. Ki onun için bizim artık e, tarımda... Bu kendi kendimizi yetebilir olma konusunda biraz daha önlemlerimizi almamız gerek. O zaman tam bağımsız bir ülke olmak için silahında tam bağımsız olmaktan daha ötesinde gıdada tam bağımsız olmak gerektiğini söyleyebiliriz medeni açıdan. İkisi de, de, açıdan. Tabi, ikisi de çok önemli etkisinden. şüphesiz. Birbirinden ayırmamamız gerek. Peki efendim. Şimdi konuyu birazcık daha tarım alet makinelerini ve şu buğday değirmenciliği ile ilgili konulara getirelim. Evet. Son teknolojiyi kullanıyoruz ama bunu kullanırken biz hep değirmen deyince aklımıza şöyle dönen yel değirmenleri ve şeyler gelir. Evet. Muhtemelen bizi seyreden kişilerin de aklına bunlar geliyor. Gerçekten siz bugün rüzgarla mı çeviriyorsunuz, suyla mı döndürüyorsunuz değirmenlerinizi ya da geldiğimiz tek tabii ki böyle olmadığını biliyoruz ama teknolojiden biraz bahseder misiniz? Ne aşamadayız, neler yapılıyor? Erhan Bey tabii e, hem halkımızın hem devletimizin Dimağında hala o Hollanda'daki o yer değirmenleri, üçgen şekilde kurulmuş, ön tarafı ahşaptır. Ee, rüzgarın e, gücüyle, o zaman tabii elektrik yok, elektrik motorları yok. Veya su kanal ve kanaletleri üzerine kurulmuş o değirmenleri döndürecek e, yine ahşaptan mekanizmalar, motor vazifesi görecek, o taşları döndürecek ve öğütme işlemini yapacak sistemler insanların zihinlerine kazılmış. Çünkü yüzlerce yıl biz bunu yapmışız. Ne zamana kadar? 1900'lü yıllara kadar. Fakat 1900 yılların başında artık makinalaşma, elektrik ve elektrik motoru devreye girdiğinde artık fabrikalar kurulmaya başlamış. Bu e, fabrikalarda da değirmencilik aslında o kadar e, geniş kapsam olan bir şey ki biz değirmen deyince un, ve buğdayı, ekmeği anlıyoruz genelde. Fakat nişastanızdan pudranıza, inşaat sektöründen diğer sektörlere kadar ne üretirseniz üretin. İlk önce bir hamma maddeyi parçalamanız gerekiyor. Bu kimi zaman yağlı tohum olur, baklagil olur, kömür olur, bir maden olur anlatabiliyor muyum? Bir kireç taşı çiment, olur. Çiment olur, her şey olur. Kireç taşı olur, beni davet ettirdiği gibi e, jeologlar uluslararası bir kongreydi ee, ve bizde de mesela zenginleştirmeler var. Orada e, ben jeologlara ve buğday buğdayda ermenciliğini anlattım. <gülüyor> buğdayda ermenciliği bir dakika sözünüzü kestim ama Starla. belki böyle paslaşarak daha rahat olur. Evet. Ee, şimdi un fabrikasına gittiğiniz zaman minimum 4 ya da 5 kat ve e, en basit un fabrikasında temizleme sisteminden başlayarak öğütücüler, elekler e, e, purifierlara baktığımızda en basit değirmenin en az bir 40 tane fidan ayrı makine var. Bunlar başlı başına dev makineler. Bunların hep birlikte çalışarak bir ürün haline dönüşmesi ve bunun da tabii ki en son da kalite kontrolü en son da çıkan ürünün de ya ekmekte ya makarnada ya nerede, bisküvide nerede kullanacaksa ona uygun olarak üretilmesinin sağlanması gerek. Bu hem sadece makinenin boşta çalışması değil. Bir ayrı kalite kontrolü de içinden geçen ürünün kalitesini de kontrol edilmesi gerek ve en az 40-50 tane makina birlikte çalışıyor. Çok bu, bu değirmencilerin, hem değirmencilerin işi zor hem de bu değirmen makinelerini yapanlar da zor. Öyle değil ki biz Bey'im ben e, ilacatçılar bildiğinin danışmanlı olarak Afrika'ya çok gittim. Mesela e, e, Angola'da, e, Madagaskar'da Türk makine satıcıleri orada un fabrikaları kuruyorlar. Bunlardan gur, gurur duymamak mümkün değil. Gidiyorsunuz ben unla ilgili sorunlar varsa teknik olarak onları çözmek için büyük un işletmelerine şeye gittik, ekmek gittim, gittik bir şey. ama bir gittik giderken orada şeyler de var, un fabrikaları da kuruluyor bir taraftan, bu çok güzel evet. artık tabi ki bazı ülkeler rahatsız oluyorlar, Avrupa eskiden hep Afrika onların arka bahçesiydi. E şimdi gidip orada Türkiye o bu fabrikaları kurduğu zaman tabii ki rahatsız olacaklar, bu rahatsız olmaları mümkün değil. E, bunu zaten nedeni başka bir şey yok. Orada Afrika aslında e, Türkiye'nin girmesinden çok rahatsız oluyorlar. Dünyada birçok yerde olduğu gibi Afrika'da da Türklerin, Türklerin fabrika kurmasından bir rahatsızlık var. Bu da başka şekilde Akdeniz'deki mücadelelere yansıyor. Siz Endonezya, hocam Endonezya, Filipinler, uzak doğu, Orta Asya hocamın gezmedi. Hep oralardan e, coğrafya Türk yok. eee unuyla ve bu ilgili e, ihracatı ile ilgili ön anlaşma düzeyinde teknik çalışmaları yaptık, eğitimler yaptık orada. Ve hala Türkiye un ihracatında dünya birincisiyiz ya. E, yıllardır bir yaklaşık 10 <gülüyor> yıldır. Bu e, bunda tabii tanıtım gruplarının ihracatçılar birliğinin e, çalışmalarının şeyi var. Biz teknik olarak gittik onlara destek olduk. En doğudan Filipinlerden Brezilya'ya kadar e, Türkiye e, un da satıyor. Un üreten makineleri de satıyor, makarna da satıyor. Mesela Angola'ya gittiğimizde gittik bütün büyük ilanların hepsinde Türk makarnalarının reklamlarını gördük. Bunlar e, tabii ki birini ayağına basıyorsunuz, da rahatsız oluyorlar. Şimdi, Orada da Amerikalılar değil mi hocam rakiplerimiz? E, Daha çok Avrupa var. Ekmeğin mayasında olduğu gibi insanlık mayamızda da bizim biraz farklılığımız olduğu için her gittiğimiz yerde biliyorsunuz, ne zaman bir yeri aldıysa zamanında atalarımız orada çok daha farklı medeniyetler götürmüşler ve oralara çok farklı yaklaşımlarda bulunmuşlar. Bugün kılıçla değil işte makinelerimizle o toprakları fethetmeye gittiğimiz dedi. Başka ülkelerin insanların yaptığı gibi oralardaki yatırımları o insanları sömürmek değil de onlarla bir şeyler paylaşıp yaşamak amacıyla giden Diğer yatırımcılarımız nedeniyle haliyle tabii başka ülkelerin rahatsızlıkları olacaktır. Yani bu piyasa rekabetinden daha öte bir Türk grubun oraya gitmesi, Türklerin orada yatırım yapmaları, yıllardır Afrika'da yapılan sömürülerin, sömürü düzeninin nasıl işlediğinin bildiğimize göre onların tekerine çomak sokmak gibi de düşünebiliriz. Aslında bakın nereden nereye geldik siz teknolojiyle, makineyle ilgili bir şey yaparken aslında medeniyeti <gülüyor> nasıl çok sihirli bir dokunuşta bulunuyorsunuz <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir şey. Burun Efendim siz devam ediyordunuz. Ee, şimdi Pardon, tabii olacağım, evet. keyif oldu mu Aradan böyle bir girdik sohbeti dedin. ama. <gülüyor> Çünkü böyle genişlemeler, zenginleştirmeler çok önemli. Bizler 6 kişiyle dediğim gibi 600 tonluk bir tahıldan onu elde edebiliyoruz. Ve Dediğim gibi değirmencilik sadece on ve buğday değil. Her türlü gıda, her türlü kimyasal sektör, inşaat sektörü, kozmetik sektörü bunların parçalanması lazım. Bunlar kırıcılarla, değirmenlerle parçalanması. Sektör bir bakarsınız bir maden işletmesi sektör bir bakarsınız bir kozmetik sektöründe, kimyasal sektöründe, bir nişasta fabrikasında, bir kahve ee, üreten fabrikada, bir un fabrikasında, bir yem fabrikasında gibi veya işte bu toz, e, bebe mamasından aklınıza ne gelirse, her türlü gıdayı aslında biz ne yapıyoruz? Korumak için, e, bir takım zenginleştirmeler yapmak için bunları parçalıyoruz, küçültüyoruz, daha sonra birleştirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla öğütme ve değirmencilik birçok sektörde var. Ee, biz de dünyada sadece un ve buğday değil, birçok sektöre uygun makineler üreterek orada liderliğimizi sürdürüyoruz. Tabi bu yel değirmeni, un değirmeni dediğimiz kafadaki imgeyi de yavaş yavaş değiştiriyoruz. Özellikle evet. sizlerin sayesinde herhamdülillah teşekkür ediyoruz. Medyanın sayesinde, gazeteci arkadaşlarımızın sayesinde, devlet büyüklerimizin sayesinde biz tabi Boşturmuyoruz. Bununla ilgili dünyada iki tane büyük organizasyon yapıyoruz. Her yıl uluslararası bir seminer düzenliyoruz Antalya'da. Uluslararası konuşmacıları davet ediyoruz. E, hocam gibi çok kıymetli e, konuşmacıları. Hocamı davet ediyoruz. Yurt dışından kıymetli konuşmacılarımızı davet ediyoruz. E, 200-300 firmanın katıldığı büyük bir organizasyon yapıyoruz uluslararası. Ayrıca İki yılda bir de uluslararası bir organizasyon, bir fuar yapıyoruz İstanbul'da. Bu en son yaptığımız fuarda 6 bin ziyaretçimiz vardı. Bunun 1800'ü yabancıydı. Şimdi bu fuarda hedefimiz 8 ila 10 bin kişinin bizi ziyaret etmesi. Ne zaman olacak tarih? Bu Mart ayı 2021 yılı Mart 16-18 tarihleri arasında SNR, daha eski yeşilköy havalimanı yanındaki fuar merkezinde bu organizasyonu yapacağız. İnşallah zamana kadar COVID'i de yeneceğiz. İşte. Yani aslında bu yıl yapacak idik bu organizasyonu fakat COVID'den dolayı ötelerik. 2021 yılında 16-18 Mart'ta yapmayı planlıyoruz SNR'da. İnşallah. Şayet bu devam etmez ise COVID çok ciddi bir katılımcı. 10 bin katılımcı hedefliyoruz. Bunun bir 4 bin, 4 bin arasında yabancı katılımcı hedefliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşabiliriz. İnşallah. Hocam ben size tekrar dönmek istiyorum. Bu Türkiye'de bu konuda yapılan araştırmalar Genç Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet sonrası, neler yaptık, neler geldi. Çünkü toplantı öncesi bize e, böyle eski dilde de yazılmış bazı belgeler, bilgiler göstermiş. Onlar gerçekten çok enteresan. Özellikle Cumhuriyet'le ilgili medeniyet yolculuğumuzda çok ciddi bir köşe taşı olduğuna inanıyorum. Evet, evet. Biraz anlatır mısınız efendim? Örhan Bey şimdi Osmanlı'nın son döneminde zaten Türk etekleri çoğu savaşa gittiği için tarımda istediğimiz seviyede değildik aslında. Ve Türk, İstanbul ve çevresinin buğdaylarının çoğu Macaristan ovalarından, Bosna, Hersek'ten o ovalardan yetişen buğdaylardan geliyordu ama bu şeye doğru geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru geldiğimizde aslında bizim alanımızda hep tarımda da bir takım sıkıntılarımız yaşandı. Ve biz ilk yıllarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kendimize ilçe kadar bu tahimiz yoktu. E, bu şimdi şurada bir görsel var. Bu görselde bir Bakanlar Kurulu kararı aslında bu e, daha Latin alfabesine geçilmeden önce gösterebilirlerse arkadaşlar yakından. Evet, şu anda herhalde ekranda. E, Latin alfabesine geçilmeden daha önce ve Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal buradaki Atatürk soyadını almadan e, bir 1925 yılında ee, ilk tarımsal araç menüsünün kurulmasıyla ilgili bir e, istimlak yapıp ve bu şeyi başlatıyor. Bu Eskişehir'deki araç menüsü. Bu, e, bu görselle ilgili Eskişehir Araç Menüsü'nün yıllarca müdürlüğünü yapan e, Prof. Fahri Altay hocama da teşekkür etmek isterim. E, bunun arkasından Ankara'da, e, Yeşilköy'de, İstanbul'da e, birçok başka araç menüsüleri kuruldu. Ve bu da çalışan, bunun gibi yerlerde de çalışan işte Fahri Altay, Ertuğrul Fırat gibi birçok, daha bunların öncesinde de Mirza Gökgöl var, Azeri Anadolu'daki bir Türk buğday çeşitlerini toplayıp o, o emanterini çıkartan ve Anadolu'nun aslında buğday ana vatanı olduğunu gösteren kişi, uluslararası, Almanya'da doktora falan yapmış bir adam. Aslında bir sadece Mirza Gökgöl konusunda ayrı bir program yapmak gerek. Çünkü hayatı Türkiye bu tür ve buğdaya atamış. Azeri bir bilim adamı. Burada bu enstitüler sayesinde 10-15 yıl sonra Türkiye kendisiyle buğdaya yetişmeye yetme, buğday açısından yetmeye başladı. Ve şu anda da hala bir takım yanlış bilgiler var ama Türkiye şu anda kendisine yetecek kadar buğdayı üretiyor. Bunda Burada çalışan kahramanların rolü var. Fahri Hoca gibi Ertuğ Bey gibi oralarda Türkiye'nin Diyarbakır'dan İzmir'e kadar bu şeyler de var, bu koleksiyonları gen bankalarında topladılar. Bir tanesi İzmir'de, bir tanesi Ankara'daki gen bankalarında. Bütün bu buğdaylar Türkiye'de ve çevresinde ilişen buğdayların hepsi burada kayıt altına alındı. Yani orijinal tohumları şu anda bizde saklı demektir tabii, gen tabii, bankası. Tabii, tabii, Bunu özellikle belirtelim. Gen bankalarında evet efendim. korunuyor ve bu konuda da Türkiye'de en çok çalışan Aksaray'da şu anda. O da benim gibi. Tarımsal araştırmalar, TAGEM bünyesinde çalışmış bir e, Alptekin Karıgöz var, profesör. O da bu konuda e, bu e, en çok çalışan kişilerden bir tanesi. Ben TAGEM'in, bu bu enstitü onlardan bir tanesi. TAGEM'in bir çalışanı olarak e, meslek yaşamama başladım. Ben aslında e, ilanda e, gıda mühendisliği olarak gösterildi. Bizim zamanımızda gıda mensi yoktu. Ben ziraat mühendisliğim, gıda teknolojisi okudum. Ama gıda mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yaptım. Ee, Ankara'daki eskütte... Hemen şunu bir belirtelim mi seyircilerimize? Türkiye'de de gıda mühendisliği fakültelerinin kurulması, gıda mühendisliği ile ilgili ilk adımların atılması Ziraat Fakülteleri hocaları tarafından yapılmıştır. Hatta ilk gıda bölümünde yine Ziraat Fakültesi mezunu ziraat mühendisleri hocalarımız kurmuşlardır. Ve daha sonra tabii ki teknolojiyle beraber Türkiye'de gıda mühendisliği konusu alıp başına gitmiştir. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Buyurun efendim. Ben Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün zamanında bir çalışan olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü orası bir okul gibi oldu bize ve benim gibi birçok üniversitede birçok hoca Tagem münyesinde, Tagem Enstitülleri münyesinden yetişerek gidip üniversitelerde hoca oldular. Ve Türkiye şu anda buğday konusunda ya da başka bir takım tarımsal üniversiteler konusunda kendisine yetiyor ve tohumluğunu yetiştirebiliyorsa bu enstitüllerin zamanında, tabii bu da o savaştan çıktıktan birkaç yıl sonra, bakın 1925'te bir tarımsal araştırma esgü kurabilmenin önemli olduğunu gören bir ekibin de olduğunu bize gösteriyor. Bu çok önemli. Çünkü biz Osmanlı'nın son döneminde savaşa gittiği için erkeklerimiz kendimize yetecek kadar buğday ve diğer bakım tarımsal de yetiştiremedik. Şimdi ama dışarıdan da biraz alıp, evet dahilde ve, ve bunu tekrardan ürüle çevirerek un ve bakan olarak satıyoruz ve dünyada. Un birinci, makarnada da ikinci cinsiyiz. Bunlar e, önemli. Ama bunun yanı sıra tabii ki makina konusunda da dünyada e, ihracat yapılabilmesi ve çok önemli miktarda ihracat yapılabilmesi, yapılabilmesi tabii ki çok önemli. Ben e, Zeki Beylerin çalışma alanında çok önemli buluyorum. Hocam bugüne kadar bu konuda kimlerin ne ülkeye emeğe geçtiyse Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten toprağa sahip olmanız, iklime sahip olmanız bu topraklarla ilgili buğdaya ve her şeye sahip olmanız karnınızı doyurabileceğiniz anlamına gelmiyor. Afrika'da da bir sürü şey var ya da dünyanın başka yerinde de. Oradaki açlıkları yani. görüyoruz. Demek ki başka şeyler de lazım. Medeniyetin içinde medeni kalabilmek için. Evet. Bu tip organizasyonlar, bu tip kuruluşların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak Avrupa, istiyorum. Avrupa, Afrika'yı yıllarca sömürmüş. Angola'ya evet. gidiyoruz. Sertaç Özer Hocam var Çukur Üniversitesi'nde. Bakıyoruz Angola'da yüksek düzlükler var. Ya burada yeşillik ama sadece şey var böyle. O fundalık, hı hı. Ya burada ne kadar güzel tarım yapılır ee, Avrupa yıllarca sömürmüş Angola'yı, çok mümbit toprakları var. ve Gittiğimizde biz e, un teknolojisiyle, ekmekçilikle ilgili sorunlar varsa onları çözmeye gittik. E, bize en çok o, yöneticiler geldiler. Oranın belediye başkanı da geldi dedi ki, yani siz buğday konusunda ve buğday ıslahı yetiştirmesi konusunda çok iyisiniz. Lütfen gelin, bizi aynı zamanda biz hep bu kadar ekmek yiyoruz. Ekmek, ekmek bizim en önemli gıdamız ama Arazimiz de var, buğday yetiştirmeyi bilmiyoruz. Yıllarca sömürüp ekmek, buğday üretmeyi göstermeden oradan ayrılmışlar ve hala o araziler boş duruyor maalesef. Şimdi meşhur ve Çin atasözündeki bir balık tutmayı asla öğretmemişler. öğretmemişler bilerek de, öğretmemişler gerçekten. ve onlar bize söylediler. Ben geldim, buradaki silahçı arkadaşlarıma söyledim. Aslında bunun da yapılması gerek. Orada hmm. ziraat fakültesi hocalarımızın gidip Afrika'da tarımı öğretmesi gerek. Hocam müsaadenizle kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu sefer de seyircimizin artık kendi besinliği ile ilgili ne kadar güvenilir gıdalarımız var? Buğdayda güvenliğimiz nedir? Güvenilirliğimiz nedir? Onları tartışmaya devam edelim. Müsaadenizle şimdi kısa bir ara verelim efendim. Teşekkür ederim.